Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz su birlikte aksiyondan aksiyon atlayacağız. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce İzmir Sujetine teşekkür ediyoruz bu içeriğin oluşmasını sunduğu katkı için. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Biz bunu ilk Uras Benli olduğunda gördük. Biz de dedik ki telefon mezarlığımıza alalım bir gidelim bakalım. Uras Benli onunla da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi gelin isterseniz aksiyonumuza geçelim. Bakalım Webtekno telefon mezarlığındaki telefonların başına neler gelecek. Harika gözüküyor. Kusursuz. <gülüyor> yani şöyle bir gösterelim. Hakikaten izlemesi keyifli. Lütfü biliyorsun dünyanın en sağlam telefon diye anılıyor. Kete satmış videosunu da çekmiştik. Haydi. Evet arkadaşlar, KTS 60'ın da cılığını çıkardık. Arkadaşlar bir de şöyle bir 8 var elimizde. Şunu da şöyle yaralım diyorum. Gördüğünüz gibi patates oldu. Şimdi süre geldi arkadaşlar laptopa. Şu biraz alttan bakalım. Oo, litcomsan. Bu neye benziyor abi böyle? Vallahi mini bir kasa şuradan şöyle ama sadece belli başlı harfler. Aynen. Mesela hanım yazabilirsin. N M. Hay yazarsın. Hay yazarsın. You yazarsın. You. Aynen. Gerçekten tasarım çok iyi oldu arkadaşlar. Bak buralara hoparlör koyacağız. Hoparlör şuraya. Şuraya sağ. Bir de genel bir ara fotoğraf çektirelim. Arkadaşlar bu içerimize sizlere sujetinin böyle ne kadar güçlü bir şey olduğunu göstermek istedik. Detay olarak şöyle arkadaşlar sadece suyla kesmiyor. Teyit ettiğimiz kadarıyla kum parçacıkları var. Kum ve suyun tazyi ile birlikte ustanın tabiriyle söyleyeyimse makinenin altına ne yatarsa kesiyormuş arkadaşlar. Eğer sizler de bu videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi özellikle bu tarz ilginç fikirleri bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videolarına ulaşabilirsiniz. Muhtemelen şurada bir yerde de bu buton var. Onu da tıklarsanız kanalımıza abone olur.